Nur 7. Kaoslar vakfın içine giriyor. Gidip onları öldüreceğiz. Anlaşıldı mı? Benimle gelin. Görevin ciddiyetini kavrayın lütfen. Eğer kaosları öldüremezsek Vakfı'nın Gerisini siz de çok iyi biliyorsunuz. Amerika'dan geldiler. Nu7 çabuk gelin. Vakfın içine girip savunma yapacağız. Kaç kişi vardı orada öyle ya? en savunmalı yer neresi olabilir? pekala siz ikiniz burada duracaksınız anlaşıldı mı? duvarlarda durun ben burada duracağım geldiklerinde yok olacaklar Geldi lan ateş edin. Nasıl yani tek bir kişinin vardı? Oraya gidip bakacağım. Siz burada durun ve beni koruyun. Ateş sesleri geliyor. Arkamdan gelin. Kapıyı aç. Kapı açık buradalar. Arkadan mı geldiler? Kapıyı aç. Sınıf D'ler de kaçmış lanet olsun adamlar her yerden gelmişler. Sakın ölmeyin anlaşıldı mı? Yalnızca 3 birim var. A silah sıkıştı. Yardım Sol tarafta. Göre tamam. Herkes öldü. Ateş sesleri geliyor. Neredeler? Arkadalar. Bu ateş edin anlaşıldı mı? Her yerden geliyorlar Yalnızca bir kişimi gördüm Bir kişiyse sorun yok Üç kişiyiz hallederiz Asker bende gel Kapının önündeler Hedef imha edildi Peki benimle gelin cephane alacağız. Yakınlarda bir yerde depo var. Ateş. Benimle gelin. Bu arada gençler çok iyisiniz. Böyle devam sürekli akın edin. Silah alın falan. Çok güzel oluyor ya. Yani. Cephaneleri buradan alın hemen. Doldurun hemen silahları. Çok iyi. Ateş sesleri geliyor. Vakıfta güvenlikler falan çatışıyor olmalı. Benimle gelin. Kapı açıldı. Bacağımdan vurulma. Ateş! Sadece bacağıma ateş edildi ama zırhım vardı. Peki sol taraftalar. Hala ateş sesleri geliyor. Bunlar her yerden çıkıyorlar. Beni takip edin. Gate B'ye gidiyoruz. Kapı B'ye. Diğer Nuriye 7 evet. Kén sende. Aa ateş. Tuvalete saklanmış i terifler. Nuriye 7 neredesin? Lanet olsun. Çabuk hadi hadi. 8, Adam tek başına kaldı. 6 5 4 3 2 1 2. Sektör 3 kilitlendi ve yeniden muhafaza işlemleri için hazır. Abi. Sektör 3 kilitlendi. Arkadalar lanet olsun. Nüveyi çabuk buraya gel. Buradayız. Hoş, seni koruyacağız. Tamamdır. Gatebay'e gidiyoruz çabuk ol. Kapıyı aç asker. iPhone Warhead odasına bakıyoruz. Tüm kaos bakım çevresinde. Lanet olsun. Kaos her yereyle geçirdi. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Dağılmamız gerekiyor. Kapı... Kapılar hala açık. Birisi burada olmalı. Pekala asker sen burada. Dışarıyı koru. Ben bak bak içerisinde Sektör sıfıra gidiyorum. Sınıf kaçırıyor olmalılar. Burada var. Korun, saklan. Kapıyı aç asker. Ay, öleceğiz. Bu sınıf hiç usanmayacak. Çabuk benli sektör sıfıra gelin. Bir dakika video kaç dakika oldu ya. Burada! Yanlışıldı Hayır buradalar. Lanet terfüler her yerden geliyorlar. Birazdan arkamızdan bile gelebilirler. Çok dikkatli olun. Hiçbir ekip yok burada. Güvenlik, güvenlik bize yardım et. Etrafta kaos ekipleri var. Tüm sektörü ara. Sınıflılar geliyor. Atış serbest. Sektördeye bakacağım ben. Kaos ekipleri orada ve silahlandırıyorlar galiba aslıkları Hadi son ekipleri öldürüyoruz ah. Güzel A, güvenlik güvenlik sıkma. Sınıfta iyi kontrole gidiyor. Sınıfta öldürün. Sınıf daha bölümüne saklanmış olabilirler. Peki, video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bir No7 harekatını yaptık, kaosları öldürdük, vakıf da e, devreye tuttuk. E, şu an oyunda beta testlerimiz ve yetkililerimiz var. Oyun cumartesi günü, yani video izlediğiniz gün açılmış oluyor. Siz de oyun'a girip vakfa katılabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Testümüz artık açık. Pekala, e, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu ay 7 adet üyeye sahibiz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. İsimlerinizi tek tek okuyacağım. E, hepinize teşekkür ederim. Sinan Ünal, Deniz Vlogs, RPX YouTube, 96kv, Ajan Smith, SelectedPay ve Dark. Evet abonelerimiz bunlardı. Bundan sonra isimleri videoların sonlarında okumaya çalışacağım. E, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.